Teknoloji okundan herkese merhabalar. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde WhatsApp var. Peki hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyor? Gelin hep beraber öğrenelim. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? Şu andaki kullandığım WhatsApp mesajlaşmasını kullanıyorum. Peki kullanmaya devam edecek misiniz yoksa başka bir uygulamaya geçecek misiniz? Şu an için düşünmüyorum. Eğer daha sonra herhangi bir şey olursa belki dönerim yani. Bir mesajlaşması olabilir. Peki siz hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? Telegram ve WhatsApp. Peki WhatsApp'a devam edecek misiniz yoksa? Telegram Devam edeceğim şundan dolayı Google zaten e, her türlü erişime sahip. Ya Bunu Google yaparken Facebook neden yapmasın yani? Valla ben fazla kullanmıyorum da işte WhatsApp var iş yerinden dolayı bildirim geliyor o kadar. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? En çok WhatsApp'ı kullanıyorum. Peki başka bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor musunuz? Valla düşünüyorum. Hangi, hangi uygulama olur bu sizin için? Valla şu anda herhalde genelde istikramla şey yapıyorum. Ondan sonra başka da kullanacağım şey yeni bir tane daha şey uygulama çıkmış herhalde. Onu Telegram? Evet. Onu indirmeyi düşünüyorum. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? Whatsapp'tan. Peki silmeyi düşünüyor musunuz? Başka bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor musunuz? Yok yani çok uygun bir programdır yani çok rahatlı yani uygundur yani o kadar. Merhaba. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsun acaba? Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanmayı düşünüyorsunuz? Bir kadar WhatsApp kullanıyorduk da bugünden sonra herhalde ya Bip ya Telegram. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? WhatsApp'la sadece görüntülü arıyorum. Mesaj yazmasını bilmiyorum. Mesajlaşmıyorsunuz yani sesli, görüntülü konuşma. Sesli, görüntülü arıyorum. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? WhatsApp. Peki başka bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor musun? Ya Telegram kullanıyorum ama yani çoğunlukla artık mesajlaşmayı kullanmıyorum. Şu an haberleşme olarak... Aramayı tercih ediyorum. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? Whatsapp. Siz? Whatsapp. Peki başka bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor musunuz? Yok zaten e, Markus Gorebeck açıklama yaptı. Değiştirecekmiş herhalde yasayı öyle, öyle bir. Yani şu anlık ben de çok bir şey düşünmüyorum.